Herkese merhaba, sesim için baştan özür diliyorum ve hırıltılı bir ses dinleme işkencesine umarım katlanırsınız, tekrar hoş geldiniz diyeyim ve right diye kritiğe başlayayım. Mandalorian'ın ikinci sezonu için sezon ortasında bir inceleme yapacaktım ve bir deneme kaydı bile yapmıştım. Ama araya bir başkadır girince erteledim ve şimdi o ilk deneme kaydını dinleyince şunun farkına vardım ki söylediğim bazı şeyler geçersizleşmiş. Çünkü bu sezon ilk ve ikinci yarısı olmak üzere pek çok konuda farklı değerlendirilebilecek bir karakterde olmuş. Kısaca ve en basitçe söylemek gerekirse ilk yarısı daha fazla eleştirilebilir ve zayıfken ikinci yarısı çok daha üst seviyelerde ve çok daha kaliteli olmuş. Ben yine de bütün hepsini harmanlayıp genel bir eleştiri yapmaya çalışacağım. Bu arada son derece güçlü bir final yaptıktan sonra... Ve herkes de bir Mandalorian eforiyası oluştuktan sonra dizi için eleştiren bir video yapmak YouTube kariyeri için intihar bile olabilir. O yüzden bazı şeyleri söyleyeyim de öndenimi alayım. Ben bu diziyi son derece beğenenlerdenim. Hatta kanımca bu dizi Star Wars evreninin filmlerde dahil olmak üzere en iyi 3 işinden biri. Diğer ikisi Charles Soule'un yazdığı şu Darth Vader çizgi romanı ve Clone Wars. Animasyon olan değil ama çizgi film olan. Bu üçü Star Wars için yapılmış en iyi üç şey. Orijinal üçleme bile bunların altında bence. Ha bu üçü arasında bir sıralama yapmıyorum. Hepsi de son derece iyi işler. Ama bu kusursuz oldukları anlamına gelmiyor. Bu eleştiren videoyu da bu amaçla yapıyorum. Zaten her yerde Mandalorian için yeterince övgü dinlemişsinizdir okumuşsunuzdur. E biraz da eksik notalarından bahsedelim. Benim şimdi bu zaten. Yani aşikar olduğu halde pek fazla dillendirilmeyen şeyler anlatmak. Yapabiliyor muyum yapamıyor muyum bilemem. Ama bu kanalla niyetlendiğim şey bu. Hadi başlayalım o zaman. Mandalorian'ın bu kadar çok sevilmesinin ana sebebi kendisinin çok iyi olmasından ziyade son 10 yılda Star Wars için yapılan neredeyse her işin fanları tarafından gömülüyor olması. Hatta 20 yıldır. O yüzden Mando sanki çölde bulunmuş bir vaha misali iyi çıkınca insanlar eksik taraflarını görmezden geldiler. Hala öyle. Zamanında prekollar çıktığında Star Wars fanlarının en büyük elincesi bu filmleri gömmekti. Aradan 20 sene geçince o filmlerle büyüyen küçük çocuklar bugün artık prekolları övüyorlar ve bu filmleri eleştirenleri aşağılıyorlar. Ama şimdi de onlar da yeni üşlemeyi beğenmiyorlar. Ve işte şuraya yazıyorum. Dash 10 sene sonra bugünkü filmlerde büyümüş olan çocuklar YouTube'da bu yeni üşlemeyi eleştirenleri kötüleyecekler onlara küfür edecekler. Last Jedi'in mükemmel bir film olduğunu falan söyleyecekler. Ha bu Last Jedi'in iyi bir film olduğu manasına gelmiyor. Ama bence prequel'lar da çöplüktü ama bugün övüyorlar. Böyle bir şeyin olacağını 10 sene önce mümkün adı yok göremezdik. E demek ki bu yeni üçleme de ileride övülecek. Çünkü sadece Star Wars serisi için değil daha pek çok başka film içinde farklı jenerasyonların, farklı değerlendirmelerin bizzat yaşamış olduğum için e, ki burada yaşım biraz ele veriyorum bu dediğimden %100 eminim. Ama biz bugüne ve Star Wars'a gelelim. Tamam bu seri için ne yaparsan yap zamanla fan kitlesi oluşuyor olabilir. Ama bir şirket için sadece uzun vadeli kazançlar iyi bir kazanç kapısı değildir. Tamam Star Wars izleyicisi illaki filmlere gidecektir. Ama stüdyo biletlerden çok daha fazlasını yan ürünlerden kazanıyor. Oyuncaklarından, posterlerinden, action figürlerinden, tema parklarından. E ama izleyici bugün yaptığın şeyleri sevmezse oyuncaklar almıyorlar. Tema parklarına gitmiyorlar. Rey'in, Kylo oyuncakları raflarda kaldı. Bir tek BBT satabildiler, e, o da yetmiyor. O yüzden yapıldığı günde sevilen işlere ihtiyaç var. Mandalorian bu ihtiyaçtan doğdu. Bugün Star Wars fanlarının hatır sayılır bir kesimi 40'lu yaşlarındaki insanlar. Sadece çocuklara hitap eden filmlerle bu insanları tallayamıyorsun, oyuncak satamıyorsun, filmleri sevmezlerse, severlerse alıyorlar. O yüzden hem onları memnun edecek hem de çocukları da kaçırmayacak bir ürüne ihtiyaç vardı. Ve fazla deneysel olmadan, başarısı defalarca kanıtlanmış hazır bir formül üstüne bir şey inşa etmeye giriştiler. Bu formül de şu: bir tane antik araman, iyilikle kötülük arasında bir denge sağlayabilmiş bir karakter ve onun bu dengesini hep iyi tarafa çeken, onunla böyle bir dinamik oluşturan saf, masum, iyi bir saikik yan karakter hikayesi. E en masum karakter nedir? Ya çocuk ya bebek. Bu formül mesela, Lomovofen kabda var, en yeni olarak Logan da var. Sizin de aklınızda bu formülün başka versiyonları varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Defalarca kullanılmış ama buna rağmen eskimemiş ve izleyiciyi hala tavlayabilen bir formül bu. Devam etmeden önce kanala abone olursanız çok mahpule geçeceğini hatırlatmamı lütfen mazur görün. Kritik kaldığımız yerden devam edelim. Peki bu formülü Star Wars'a nasıl uyarlayalım? Kim var Han Solo olmaz ama 50 senedir neden bilinmez? Ekranda sadece 5-6 dakika görünmüş olmasına rağmen topu topu iki cümle falan etmiş olmasına rağmen felaket bir fan kitlesi oluşmuş olan Boba Fett var. E hadi bunu kullanalım. Ya da onu andıracak onun gibi bir bant yantı ödül avcısı karakterimiz olsun. Tam bir antik arama. Yanına ne verelim? Bugüne kadar yaratılmış belki de en şirin tasarım sayılabilecek Gizmo'yu koyalım. Ha gerçi Yoda Gizmo'dan önce yaratıldı ama şimdi de Yoda'yı küçültüp Tekrar gizma benzeri bir bebek koydular ve gayet risk almadan hem yaşlısını hem gencini tavlayabilecek bir eser çıkardılar. Yalnız buna rağmen ilk sezonu yaparken hala korkuyorlardı. Son 20 senedir yaptıkları her şeyi de batırdıkları için bu sefer de baya bir korkarak yaklaştılar. Ama dizinin yaratıcı kadrosu olarak Dave Filoni ve John Farrow'yu seçmeleri, ellerini yaratıcılıkta hiç kısıtlamamaları, son derece özgür bırakmaları, istedikleri başarıyı elde etmelerini sağladı. Şimdi ilk sezonu bir kenara bırakalım, ikinci sezonda şöyle bir var. En azından ikinci sezonun ilk yarısı için diyorum bunu. Geçen sene elde ettikleri başarı hem bu korkularını yok etmiş hem de müthiş bir rahatlığa, lakaytlığa düşmelerine sebep olmuş. Bu kayıtlık özellikle bazı klişeleri kullanmaktan hiç çekinmemelerinden, bazı çekimlerde titizliği bir kenara atmalarından, bazen aslında daha iyisini gayet de yapabilecekken... Aman artık ne yapsak seyrediler bunlar diye yaklaşıp biraz özensiz bir iş çıkarmalarından belli oluyordu. Bununla kayıtlıklar için epey bir laf etmiştim ama kritik hem çok uzun oluyor öyle hem de dediğim gibi sezon ikinci yarısı çok daha güçsüz çıkınca biraz da hoş görmeye başladım. Şöyle ufak bir iki tanesinden üstün körü geçelim yetsin. İlk bölümün hikayesinin geçen sezonun ikinci bölümün hikayesiyle neredeyse tıpatıp aynı olması. Mağara canavarı öldürüp teknik zımbırtı elde etme hikayesi. Hatta bu sefer de Tazgınlıların canavarın yumurtasını elde etmesi. Korkma ölümün benim elimden olmayacak klişesi. Her bölümün RPG oyunu gibi yan questlerle ilerleyip Mendo'nun sürekli birileriyle kapışması. Falan filan derken bu özensizlikler bir ara epey bir birikmişti. Bunlardan bir tanesini uzun bir şekilde anlatmadan edemeyeceğim yalnız. O da Ahsoka Tano'nun diziye dahil olduğu şekli. Bunu neden sürpriz bozan bir şekilde yaptıklarını hala anlayabilmiş değilim. Bir bölüm öncesinde şu gezegene git orada Asoka Tano'yu göreceksin deniyordu. Yani Neden bunu sürprize bırakmadıkları hala kafamı karıştırıyor. Ha bu bir film olsaydı bir oturuşta bitiriyor olsaydık o zaman derdik ki finaldeki sürprizin etkisini azaltmamak için böyle yaptılar diyebilirdik. Ama bu dizi ve finaldeki sürprize daha haftalar vardı. Acaba şey mi dediler yani şimdi asok olduğunu söylemezsek... Bir hafta boyunca teorik asan insanlar. Hiç Luke Skywalker demesinler. Akıllarından bile geçmesin. Yani tek mantıklı cevap bu geliyor bana. Ama 7. bölümde o Jedi Call Center'da çağrı yaptıktan sonra e, finalde acaba kim çıkacak diye teorik astı insanlar. Ve Luke'un da adı geçti epey. Yani bana hala beziriksizlik ihtimali daha ağır basıyor. Ama diğerine yansımıyorum. Oysa Boca Mendo'ya şu gezegede git. Sana Jedi'lar hakkında bilgi verebilecek birisiyle ya da bir ile karşılaşacaksın deseydi ve kim olduğunu söylemeseydi. Sonraki bölümde de ki bu bölümü de Deifilon'e yönetmiş, Bölümün başında Asoka Tano şak diye görünür verdi. Benim söylediğim alternatiften devam edecek olursa bu bölümün ilk sahneleri şu şekilde olmalıydı. Askerler ormanda ilerlerken kameranın önünden hızlıca bir siluet geçebilirdi. Askerler teker teker görmedikleri bir karakter tarafından kamera dışında halledilirler ve sadece sesleri gelebilirdi. En sonunda da uzaktan bir figür yavaş yavaş yüzü karanlıklar içinde yaklaşıp birden ışın kılıçlarını aktive edip yüzüne yaklaştırdığında kılıcın ışığından asok olduğu görünebilirdi. Bu bölümden sonra YouTube'da bir tane tepki videosu gördüm. Hiçbirine tıklamadım. Hepsini thumbnail'lerinde aşırı şaşırmış suratlar koymuşlar. İyi <gülüyor> neye şaşırdınız arkadaşlar. Yani zaten bir hafta öncesinde söylenmiş gibi olacağı. Bu bölümde de tamamen sürpriz bozan şekilde çıktı. Neye şaşırdınız? Yani Tıklayalım diye yapılmış tam değiller. Sinir oldu açmadım hiç beni? Final bölümü sonrası olan tepki videolarının hepsini izledim. 5 gündür yüzden fazla reaction videosu seyrettim. Kıyıda köşede kalmış ne kadar az aboneli kanal varsa onları bile seyrettim. Ve koca koca adamlar kadınlar dayanamayıp ağlarken... Ben de onlarla beraber alındım. O ayrı. Çünkü Peyton Reed gerçek bir yönetmen. Dave Filoni gibi kızmayın ama biraz şişirilmiş biri değil. Filoni'nin iyi bir yönetmen olmak için önünde hala çok zaman var. Sezonun ikinci yarısı çok daha iyi kotorulmuştu. Heyecan yerindeydi, tempo yerindeydi. Tek tehlike Mendo'nun kendi dizisinde neredeyse yan karaktere düşme sınırında gelmiş olması. Çünkü Disney bu diziyi... Yabancılar Springboard diyorlar, yani Trampolin herhalde. Başka dizileri çıkarmak için bu diziyi Trampolin niyetini kullanmaya başladılar. Yani Filoni Star Wars için kendi yarattığı Clone War evreninin daha ilginç olduğunu düşündüğünden hikayeyi bu şekilde genişletmeyi tercih etmiş. Kötü bir tercih değil. Hikayenin genişlemesi güzel bir şey. Ama işte dediğim gibi Ha, Asoka'yı koyduk. Şimdi Asoka dizisi yapalım. Boffet'i Bob koyduk. Ha şimdi Boffet dizisi yapalım. Yani dizi bir noktada sanki kendi başına var olan ve bu amaçla yapılan bir dizi değil de başka dizilerin fragmanı olma tehlikesine düşecekti az kalsın. Şu an için kıyıdan döndüler gibi. Ama benim bütün bu spin-off mevzusundaki asıl derdim bu Boffet'in neden bu karakterde yazılmış olduğu. Çünkü diziyi yazanlar sanki üç çeşit karakteri yazabiliyorlar, daha fazlasını kayemleri yetmiyor gibi. Bir, son derece kötü, evil karakter. 2, son derece iyi kahramanlar. Üç, yani en çok da bu var zaten, anti kahraman. Sert mizaçlı ama altın bir kalbi olan onurlu, gururlu karakter. Yani Boba'yı da böyle yazdılar. Oysa Boba, orijinal işlemede böyle bir karakter değil. Avladığı insanları bazen parçalayarak hatta ödül alacağı yere teslim eden biri. Bunun için Darth Vader'dan bile azar işten bir hatta. O yüzden babanın bu dizide de bu karakterde devam edeceğini beklemiştim. Yani ne çok kötü ne de anti kahraman ama o iyi ile kötü arasında gidip de daha çok kötü tarafa kaykılan bir karakterde olmasını beklemiştim. Mendoy ile arasında bir rekabet olacağını, hikayenin bunun üstüne gitmesini bekliyordum. Senaristler yine kolay yolu seçtiler. Hatımam belki Sarlak bit'ten kurtulduktan ve yıllar da geçtikten sonra tövbekar olmuştu olabilir. Kendin dizisinde nasıl yazıldığını göreceğiz. Son ve en büyük derdimden bahsedecek olursam, e zaten yıllardır söylediğim, önceki videolarımda da epey bir bahsettiğim şey, o da en ufak zarar görmeyen kahramanlar. Gerçi bunda hala geniş kalabalıkların bir derdi yok. Black Panther'da suratına makineli tüfek boşaltılıp adamın en ufak bir zarar görmediği an, benim filmden koptuğum andı ve filmin daha başıydı. Ama film, Marvel'ın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Mendo'da ne lazer, ne ışın kılıcı, ne Darkseidur hiçbir şeyin zarar vermediği bir zırhla dolaşıyor. Ve bu yüzden ben Mendo için endişelenemiyorum. Ve ana karakter için endişelenemediğim bir aksiyon hikayesi bana kendi içinde bir çelişki olarak geliyor. Ama dediğim gibi kimse dert etmiyor bunun Henüz. Ve kimse dert etmeyince senaristler de böyle yazmaya devam edecekler. Çünkü böyle hikaye yazmak çok kolay. Kahramanla kötüleri alt etmenin zeki yolunu bulmak zorunda kalmıyorlar. Ve bu kolaylık Senaryoların hep minimum iyi seviyede kalmasına sebep oluyor. Şimdi Mark Hamill bile değindi bir ara film şirketlerinin gerçek amacı nedir diye bir konuşması vardı. Ben kendi yorumumu ekleyeceğim buna. Tek amacı para kazanma bir stüdyo bir şirket eğer tek başına bir film değil de bir franchise içinde film yapıyorsa dizi yapıyorsa amacı tüketicinin kabul edebileceği minimum iyilikte ürün çıkarmaktır. Çünkü bunlar seri üretim firmalarıdır ve eğer çok iyi bir şey çıkarırlarsa o zaman tüketici direkt onu alacaktır ve bir sonraki üründe yine aynı kaliteyi talep edecektir. O yüzden çok iyi senaryo şirketin kendi ayağına sıkması gibi bir şeydir. Çıtayı mutlaka minimum iyi seviyede tutacaksın. Seyirci barın kırın etmeye başladığında hemen bir tek Mandalorian da Star Wars için birkaç tık yukarı çıkarılmış hali. Hatta bence orijinal filmlerinden bile daha iyi. Ama tabii ki ellerinden gelenin en iyisi değil. Yine de seyirci bu seviyeden memnun. Ama işte böyle olunca da sürekli patır patır ne ateş edebilen ne siper alabilen Stormtrooper'ları avladıkları sahneler seyrediyoruz. Bunu dediğim zaman Stormtrooper'lar zaten kötü nişancı diye bir savunma geliyor. Da bu geçerli bir savunma değil. Çünkü bu orjiden üçlemedeki bir hata. Ha zamanında George Lucas bunu hata olarak görmüyordu. Çünkü eğer oturup doğru konuşalım şimdi. Bu filmler yapıldığı yıllarda küçük yaşta izleyicilerin, hadi biraz da Teenager'ların iyi gösterdikleri filmlerdi. Yani yaşlılar pek de Star Wars fanı olmadılar ve o küçük seyirciler de böyle şeyleri dert edecek falan değillerdi. Sonra büyüyüp de tekrar tekrar seyrettiklerinde Stormtrooper'ların koridordaki insanları bile vuramamalarını dert etmeye başladılar. Ve bu sahnelerde dalın geçerek bir savunma mekanizması oluşturdular. Böyle bir pop kültürü oluştu Stormtrooper'lar kötü nişancı diye. Oysa biraz düşünsen hiçbir mantığı yok. Yani galaktik bir militer gücün askerleri neden bu kadar kötü nişancı olsunlar ki? Yani Daltonlar gibi bir şey değil ki bunlar. Ama senaristler bunu değiştirmediler. Çünkü bu şekilde hikaye yazmak daha kolay. Mesela Rise of Skywalker'ın ki çok kötü bir film, bin tane kötü eleştirisini seyrettim. Kötü bir filmin kötü eleştirilerini seyretmek benim Star Wars evreninde en zevk aldığım şey. Mulder'ın Redditor Media'nın prequel ve yeni işlemeleri gömdükleri videolar benim Star Wars filmlerinden aldığım zevkin 10 katını veriyor bana. Neyse bu eleştirilerde mesela şu sahne oldukça aşağılanıyor. E i̇yi de benzer sahneleri biz Mendo'da da görüyoruz. Hatta son bölüm neredeyse tıpatıp aynıydı. Burada Star Wars fanlarının bilinçli bir ikiyüzlülüğü gibi bir şey var. Ama bunun sebebi de şu. Eğer film ya da dizi iyiyse ve bir sürü güzel şey sunuyorsa ki mendolorian sunuyor. O zaman kötü sahneleri görmezden gelebiliyorlar. Çünkü o iyi şeyler eksiklerin üstünü örtebilecek kadar güçlü oluyorlar. Rise of Skywalker'da hiç iyi bir şey olmadığı için her kötü sahne seyirciyi rahatsız ediyor. Yoksa bu sahnede ki yine Marvel'ın Kadın Gücü sahnesi kötülenerek bak işte doğrusu böyle yapılır diye örnek verebiliyor. Aynısı Boys dizisi içinde yapılıyor. Ama özünde Rise of Skywalker'daki sahnenin aynısı. Bence bu sezonun en heyecanlı bölümü Mendo'nun kendi zırhı yerine tıraştan bir zırh giymek zorunda kaldığı yedinci bölümdü. Çünkü uzun zamandır ilk defa zarar görme ihtimali belirmişti ve bu yüzden çok daha heyecanlıydı. Son bölümde Moff Gideon'un yaptığı kılıç düellosu bu heyecanı bana vermedi. Bir kılıç düellosunda kötü adam kahramanı kılıç savurduğunda kahraman bunu son anda bloklarsa bloklamasaydı. Kılıç adamın yüzünü gözünü kesip ona zarar vereceği için heyecanı uyandıran bir şeydir. Oysa burada ben de Gideon'un kılıcını mızrayla bloke ettiğinde neden bloke ediyor ki diye sordum kendi kendime. Biraz önce gördük zaten kılıcın zırhını kesemediğini. Hatta madem kesemiyor o zaman düello tekniğini tamamen değiştirseydi. Bloke etmek yerine şap diye mızrağı sokabilirdi. Gideon kafasını indirse bile nasıl bir şey olmayacaktı çünkü. Bunları kimse dert etmiyor. Ben de zaten kocaman bir kalabalık içinde tek bir ses olduğum için kimsenin beni dinleyip de Ha öyle mi? Peki tamam On bundan sonra senin dilin gibi yazalım diyecekleri de yok. Ama ben seyircinin bu konuda ufak marın kırın etmeye başlayacağı umudumu koruyorum. Buraya kadar sabrettiyseniz iki defa söylediğim şeyi son defa tekrar edeyim. Bence Mandalorian uzun zamanda Star Wars evreninde yapılmış en iyi iş. Ve kimsenin dert etmediği bu saydığım minik hatalar, eksiklikler, dizinin başarabildiği şeylerin gücü sayesinde halı altına süpürülebilecek kadar önemsiz sayılabilirler. Mesela Mando'nun... Grogu için kaskını kaldırdığı sahnede keşke bir önceki bölümde kaskını kaldırmamış olsaydı da ilk şu an gösterilik diye geçirdim içimden ama zaten o sahne hem o kadar vurucuydu hem de zaten Luke'un görünmüş olmasının verdiği duygusal etki o kadar yüksekti ki itiraf ediyorum gözümden akan yaşlarla çok rahat görmezden gelebildiğim Ancak sonra üstüne düşüneceğim. Ha evet keşke öyle olsaydı ama sorun da değil diye önemsemediğim bir sahne oldu. Haddinden fazla uzamış bu kliteyi burada kesiyorum. Hikayeyi buradan sonra nasıl devam edeceklerini hepiniz gibi ben de merak ediyorum. Ve her zamanki gibi videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cemal gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.